İsmim Hamdiye Çakmak. Augsburg'da Stad projesini yönetiyorum. Tatile gitmek benim için çok önemli değil ama çocuklarımızın geleceği önemli. Tekrar okula gidebilmeliler. Bu yüzden aşı oldum.